Makine Kimya Endüstrisi e, farklı bir yapıya geldikten sonra hemen ürünü gördük. Evet. E, biraz bilgi alabilir miyiz ürünle ilgili evet. testlerde ne aşamadasınız? Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ilk etapta. E, bu güzide organizasyonda sizlerle beraber olmak bizi çok mutlu ediyor. Geldiğimiz noktada malumunuz üzere Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi dünyada tek çatı altında 556'dan 203 milimetreye kadar silah ve mühimmat üretebilen tek firma. Bizim de malumuz yürüttüğümüz birçok ARGE çalışması var ama Mavi Vatan'da daha kuvvetli olabilmek için yapılmayanı yapın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiğimiz noktada Deniz Topu projemizin kalifikasyon atışlarına dün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Az önce de Sayın Bakanımızın da söylediği gibi başardık ama hemen ilerlememiz lazım diyoruz. E, kalifikasyon çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamladıktan sonra ürünümüzü gemimizin üstüne takacağız. Gemimizle ilgili çalışmalarda deniz. Ne zaman göreceğiz gemide? İnşallah 3-4 hafta diyelim, bir haftalık bir tolerans verelim kendimize 4 hafta içerisinde gemin üstünde de deniz topumuzu göreceğiz. Oradaki atışlarımızı da tamamladıktan sonra ürünümüzü envanterimize katmış olacağız. Çok büyük bir ilgi var. Burada tabi altını çizmek istiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün bu projenin buraya gelebilmesindeki emeği kaçınılmaz. Biz tabi özel şirketler, özel firmalarla da işbirliğiyle bu projeyi 12 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçirdik. Başta İrek Makine olmak üzere, Ermaksan, Anzatsan, Çözüm Ortaklarımız, Altı Yüklenici demiyoruz, Çözüm Ortaklarımızı ve tabii ki Tersaneler. Son 25 günü fabrikada geçiren ve şu anda da 4 günden beri Konya Karapınar'da yatıp kalkan makine kimya endüstrisinin çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlarıma. Burada kalmıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki adımımız 127 mm deniz topunu üretmek. Onunla ilgili silah sisteminin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Ama 76 mm'nin de mühimmatını ile ilgili ARGE çalışmamızın sonuna geldiğimizin müjdesini de verip vermek istiyoruz. Sadece mühimmat değil akıllı mühimmat ve parçacıklı mühimmat olarak da versiyonlarını inşallah çok kısa sürede envantere katmış olacağız. Görevler tabi değişiyor hava savunma görevi olacak sanıyorum bu sistemin onlarla ilgili çalışmalar ne yaşamada biraz mühimmatı bekleyecek? E, mühimmatı beklemeden de e, atabileceğimiz adımlar var. Malumunuz eksi 3 dereceden artı 75 dereceye kadar atış yapma kabiliyetine sahibiz. Dünyada bu ürünü üretebilen 8 ülke var ama 5 ülke aynı lisans altında üretiyor. Bizim farkımız tamamen dijital kontrol atış sistemine sahip olması, anbean an bütün irtifayı takip ediyor olmamız ve radar sistemleriyle donatılmış olması. O anlamda bizim hem karada hem de havada hizmet verebilecek bir ürünü envantere katıyor olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Umarız yeni ürünlerle ve ayrıca da ihracat başarıları da bizlerde haber yapmak nasip olur diyoruz. En kısa zamanda, en kısa zamanda şöyle bir logo, motomuz oldu. Zafer inananlarındır dedik, bismillah dedik. Bundan sonra makine kimya endüstrisi daha da hızlanarak çözüm ortaklarıyla birlikte, savunma sanayimizin diğer oyuncularıyla birlikte ülkemizin göğsünü kabartma devam edecek inşallah. Sevme dinlemede. Bir görünen görüntü bu kurulu başlıyor. Evet, şu anda biz hazırız. Stabet merendi, alınmaya hazırladım bir atın bir mermi gönderebilirsin. Başdok, alındı. Döner cephanelik çalıştırılıyor. Bir mermi, alınmaya hazırladım istasyonuna Mermi son istasyona gönderebilirsin. Mermi son istasyona gönderiliyor. Mermi son istasyonuna. Makine kimya endüstrisi Maxan Milli Deniz Topu atışa hazır. Bismillah atış serbest. Atış serbest. Atış için 5 saniye. 5, <gülüyor> 4, 3, 2, 1. Atış serbest. <gülüyor>